Çekimlerimizi yaparken, özellikle sık sık üzerine durduğumuz nokta kameranın kullanımı. Elbette özellikle cep telefonlarımızı kullandığımızda kamerayı bir görüntü aracı olarak düşünüyoruz zaman kameramızla beraber önemli bir işleve sahip olan diğer güçlü unsuru unutmayalım. Nedir? Ses. Evet, hiç kokunda dediği gibi ses aslında görüntüye destek olan bir araç olarak yok bağımsız tek başına bir etki üreten araç demek ki görüntü ve ses bağımsız zaman zaman birbirine destek olan ama ayrı ayrı etkilere sahip olan ayrı boyutlar etkiyi farklı şekilde güçlendiren roller oynayan öğeler lütfen sizi çoğu zaman unutuyoruz aklımıza tutmaya devam edelim